Hadi, sorayım. Sorayım. <gülüyor> hadi sor bakalım Sor bakalım Ka Konuşmak istemiyorsanız konuşmam tamam yeter bana çok isteyeceğim Hadi sor sor hadi. Yok, yok. sor hadi Sor hadi. sor hadi Kafasına tamam. sıktın ne yaptı <gülüyor> Bi ses geldi cidden Eee <gülüyor> düşüneyim Boyu kaç olsun <gülüyor> boyu boyu mesela kendine uzun birisi mi aynı mı yoksa kısa mı 1.70 Ya Merman Soru ne <gülüyor> sen niye uzunluk veriyorsun ya 1.70 de Evleneceğim kısa. Kısa yani senden. Ya benim bu yok oluyor o zaman bu durumda. Sen ne, seçimsiz misin? Ne ya olur? Hayırdır, evlenmeyeceğim dedim ya. ya. Evlenmekten <gülüyor> değil ya. Ne? Ben kendimden uzun istiyorum. Beğendiğim insan. <gülüyor> evet ben, ben mesela örnek veriyorum kendimden uzun olsun istemem hiçbir şekilde ya aynı olacağız Tabii. ya da kısa olacak ama çok kısa ben, da. Size benden var. uzun olsun. İşte benim boyum 1.84 sallıyorum. Karşımdakinin de bir iyice iyi bir saralı olmalı. Ne? Ya şu, şöyle. Olsun. Zaten böyle etmez. bir algı var yani kadın daha kısa olsun, erkek biraz daha uzun ya da yan eşit olsun. E yani bu niyeyse böyle bir şey var cidden. Herhalde benim de hani ne bileyim böyle bir soruyu cevap verceksem öyle derim yani. Fark etmez arkadaşlar. Ne dersin? Ya yani yani şöyle benden kısa sevgilim oldu bu arada benim. Bu yani sen çok diyor. sıkıntı sen, ya. Sen 1.60 değil misin? Senden kaçtık sana da olabilir. Ben 1.60'ım, ben 1.74'üm biliyorsun değil mi Enes? Bilmiyorum ki. Yani aynen. <gülüyor> Hatta 1.70, yani evet. 4, 4, 2, 2. Sana, sana uyuşuk bende zaten onu söyledim. Çaktırma. Ne dedi sana uyuşuk? Yani uyuşur? o zaman Anna fark etmez diyor, Mami aynı diyor veya kısa diyor, Mervan 1.70 diyor, Vales uzun diyor, Baturay Benim sen ne diyorsun? Ben kısa istiyorum. E ben benden aksa olsun. <gülüyor> Baturay. Aksa olsun aynen. Yani, Baturay. Tane olsun da fark et. Baturay <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> fark et. <gülüyor> Baturay sen işte hiç sevgilin olmadı mı? Yok. Niye peki <gülüyor> yani? <gülüyor> sen mi beğenmedin? Yoksa yani ne bileyim hani. Çünkü mesela benim kardeşim. Hayat. <gülüyor> hayır hayır. Canım. Benim kardeşim mesela tercihen kimseyi beğenmiyor. Kimse gerçekten beğenmiyor yani. Senin abin değil mi? Kardeşim Abin değil mi? Kardeşin Aynı yaşta mısınız? 6 kardeşiz biz Enes'in 1 tanesi ki. işte beğenmiyor Kaç <gülüyor> yaşında olduğuna bağlı o Benden bir yaş küçük 2-1 tamam. Sen kaç yaşındasın? <gülüyor> Ay Enes yani 2 yaşındayım <gülüyor> Ha tamam Yani bu yaşlar böyle Annacım ne, ne diyebilirim <gülüyor> ki? <yaşındayım. gülüyor> Zaten ben sana bir şey sormadım ki Aa, bak arkadaş olarak söyleyebilirim ki Batura inanılmaz seçici bir insan. Bunun etkisi çok fazla. Ha tabii işte, soru buydu zaten. Evet. Hani seçiciliğinden mi kaynaklanıyor? Evet Batura çok seçici. Ha, acaba? Ya vermedi? bunun bir sürü sebebi var. <gülüyor> Bazen ee, evet yani kendisine çok egoist olabilir insan. Karısındakini beğenmez. Bazen korkuyor olabilir yani başka biriyle konuşmaya. O yüzden kendi egoistlik örebilir duvar olarak. Veya harbi beğenmiyordur. Evet, egoist yani. bir, bir olarak örmek bu arada çok çok sık rastlanan bir şey, inanılmaz sık rastlanan bir şey aslında mesela aklıma gelmişken söyleyeyim mi? böyle hani egoist insanlara baktığınız zaman içten içe çok korkak olduklarını görüyorsunuz, içten öyle. Bende hiç ego yok bu yüzden. En be, ama en, e en az <gülüyor> egoist youtuber benimdir şu bu kadar büyükler. Abonesine şey. göre bu arada doğru bence. Evet, doğru. Aboneye göre şey yaparsam öyle. Yani benim fikrimi soracak mısınız? Bu konuda bir yorum yapabilirim. Yap. Yap. Ama alınma gücenme yok. Yok yok yap. şerefsizim. Efendim? <gülüyor> yap yap. Durumdan gelsin. E, ben mesela gerçekten bir yere gideceğim zamanlarda e, ya da insanlarla konuşacağım zamanlarda işte ne bileyim özellikle kalabalıksa ve hani karşı mesela ortak bir şey yapacaksak inanılmaz saygılı davranmaya çalışırım ve mesela asla lafını bölmem ya da ne bileyim hani onu dinlemeye çalışırım işte hani birlikte hareket etmeye çalışırım bunu saygı olarak görüyorum ama egoist insanlar mesela genelde böyle şeyleri pek umursamazlar ve orada tek yapmak istedikleri şey en üstte kalıp hani nasıl desem böyle kendi baskınlığını hissettirmeye çalışmak oluyor egoist insanlarda özgüven biraz farklı, özgüvenli insan alttan alır biraz daha şey olur ama mesela ben senin, neyse buraya geçmeyeceğim hani videomda bana karşı saygısızca davrandığını düşündüm açıkçası ve bunu bir da ego ile bağdaştırdım açıkçası yani anlayışla karşılayabiliyorum bazı noktalarda. Lanet olsun alınmadım değil <gülüyor> Ama alınmadım değil yani, yani. Bilmiyorum sen biraz alıngansın ama Değil Sen videoda çok şeydin bu arada Alınmaz ben videoda alınmarsın. seni desteklemiyorum Ne videoda bir, bir tık bir tık alıngansın Bir sticker gönderdin beni eledin. Ben Bende bir sticker gönderdim kardeşim <gülüyor> Tamam sen <sensiz> sus ya <gülüyor> Niye sticker yolluyor Ama yani şöyle e ee, ben öyle bir şey yap, bilinçli olarak yapmamışımdır eğer kesinlikle. seni bu o açıdan kesinlikle. şey yaptıysam ama Yani mesela ben bu konuda şeye bakarım mesela karşımdaki bunu bilinçli mi yapıyor bilinçli mi yapmıyor mu? Eğer karşımdaki bana bilinçli olarak yanlış bir şey yapıyorsa o zaman alınırım ama Eee bilmeden veya fark etmeden yanlış bir şey yapıyorsa bu, bunu şey yapmamalı alınmam lazım böyle şeyler Zaten şere. farkındaysan hiç hiç yani bir şey yapmadım hatta tam tersi Ama niye almıyorsun o zaman? Çünkü birkaç kere onu düzeltme girişiminde bulundum ve hani hani sonuçta bir yayın yönetiyorum ya, yayıncıyım ya falan ya. insan bir sırasını tabii ki koyuyor yani. Bilmiyorum ki fark etmedim. Olabilir. Yani ne bileyim hani ben mesela belki sizin dediğiniz doğrudur. Mesela hani o videoda da diyorsun ya ben seni sana katılmıyorum falan filan dediniz ya aslında hepiniz. Şöyle olabilir. fazla takıntılı davranıyor olabilirim bu konuda. Yani o yüzden şey demiyorum, ben haklıyım demiyorum. Olabilir. İyi miyiz? Nasıl yani? İyi miyiz? Belki... Sıkıntı yok. Ay yok yok ben kendime... Lan ne yapsam özür dile Enes yazıyorlar. <gülüyor> Allah belamı versin. Ya bak bak Enes, Enes bu Mim. Mim. Ha. Özür dile Mim. Yani bende desem buna özür dile diyorlar. <gülüyor> Burada birkaç bu tane... Bu nasıl çık... Mim ya? Öyle, her şey özür çıkra. Özür dile falan. Özür çıkra. <gülüyor> Aynen. Çıkra Özür <gülüyor> çıkra be ne Var, Bu arada ben de. Ben bu muhabbetin özünü bilmiyorum Bu çorapların çıkra özür çıkra Bu muhabbetin ya, özünü mi? bilmiyorum ben Abi o bir Çorapları tane sapık bir dede bir ihtimalle tamam mı? Ben öyle bir da öğrendim Sapık bir dede bir kıza şey diyor Çoraplarını çıkra diyor tamam mı? <gülüyor> Yazamıyor yani Bunu C i k r a diye yazıyor Bunu sonra alıyorlar Her yerde böyle mim haline getirmeye başlar Değil mi chat böyle yani bir, bir, bir, gram, bir buna, bir çorapların Çıkra'ya, bir bide devamke'ye kesinlikle gülmüyorum Twitter'da böyle saçma sapan şaka yapıyorlar, gram gülmüyorum bir de komik sanıyorlar kendilerine e, Chat üstüne alınma Twitter'dan bahsediyorum Chat Twitter'dan gülüyordur belki Mervan, Hayır şöyle mi? bir şey var, benim her yıl iki kere bir kere gülüldüğüm şeyden özür çıkra, Mervan özür çıkra <gülüyor> Devamke Mervan özür <gülüyor> Mervan, çıkra Mervan özür çıkra Mervan özür, Mervan, özür Mervan, çıkra Mervan çok çıkra Mervan özür çıkra <gülüyor> <'ı da> <gülüyor> Çet Mervan size komik değil dedi Bak <gülüyor> ya, ya, o, o, o, görürüm, o biz izliyorlar Görür müsün o biz var. Özür <gülüyor> Çıkra Mervan Bir dakika şimdi haksız haklı olduğumu düşünen <gülüyor> yani yok mu Çet? Duruz şey yaz Allah. Özür Yani şöyle bir şey var ben mesela her yayın Çıkra muhabbetine gülen bir insanım Her yayın <gülüyor> tamam, tamam. Özür Çıkra Mervan <gülüyor> Ya yani cidden, hani bir ara şuan alıştım gene bir şekilde de Yani bak ha haklı olduğunu düşünen yokmuş bu arada Mağara, O haklısını <gülüyor> yüzüyorlar işte görüyorum ben Yoo, yo, yo, ben yo, yo, yani. yo, görüyorum. Ben yo. de üzücü gördüğünü <gülüyor> yani bile görmedim Ben bana de <gülüyor> özür <gülüyor> çıksan <gülüyor> Hadi ver <ben. gülüyor> Ya siz Ya ne bileyim niye böyle arkadaşlarım var ya Birşey arkadaşıyız biz Bak mesela yo <gülüyor> da meme Yani şu an <gülüyor> ne diyorsunuz gerçi meme oluyor ama cidden öyle <gülüyor> Mesela bir bişey söylediğinde mesela sana bilerek ''yo'' diyorlar Evet Mesela <gülüyor> alın diye Sonra mesela şey yo, diyeceksin ''e tam hadi ben ki. gidiyorum yo, ben gideceğim." <gülüyor> <diyeceksin>, <gülüyor> ya sıraya <gülüyor> <gülüyor> Ondan alakası yok, yo. ''Ben gidiyorum'' diyeceksin ''bubu'' diyecekler mesela sana yani Bana bir kere böyle yayın kapattırmışlardı Hak ettim kapatmışsındır. Hayır ağlamadım da. Yani ekranı kapattım. Gel yani şakasına tabi de yani kapattırmışlardı Herkes babası babası. Daha <gülüyor> daha yeni başlıyor. Alınmak yok. Piyasa böyle. Daha neler yaparlar adama Yarama bastın şu an gerçekten bu arada. Söyle ama alışman lazım. Ya. Sen bir tık alın cansın bir de dikkat et. Yani. Şimdi büyüdükçe daha fazla seni sevmeyen insan oluşmaya başlıyor. Şimdi yeni olduğun için o kadar fazla yok da bir süre sonra her gördüklerinde... Evet bak e, şöyle söyleyeceğim. Eee... E, tabii yani. Zaten şu an çok fazla bana sallamış insan var e, hali hazırda. Kavga yani tartıştığımda var maalesef ya hata yaparak. Ama onlar şu noktada artık umurumda değiller. O pik noktasını geçtim yani beni delirttik noktaya geçtim artık umursa mazlığa vurdum. Ama değer verdiğim insanlar olduğu zaman tabii ki alınırım yani. Anlıyor musun de çalıştığımı? <gülüyor> o noktada alıngan oldum. Ya olayım. alıngan olmaman lazım işte. Öyle olama. Ben gamsız bir insan. Yani sırf sosyal medya <gülüyor> için karakterimi kaybedemem yani. Hani böyle Ya gibi... öyle değil aslında. Şimdi şöyle bakman lazım. Senin e, için değersiz bir insana önemsememek olarak bakman lazım. Sen öyle diyorsun zaten. Karşındakinin amacı seni üzmek, kırmak, tek amacı bu. Seni nasıl vurursa vursun. Evet. Sen onu takmazsan sen kazanırsın ama evet. Umur sarsan kaybedersin bu kadar. E tabii bu konularda sen bak bu arada cidden tahmin bile edemiyorum nelerle karşılaşmışsındır. Cidden tahmin bile edemiyorum yani. Ama sadece şu söyleyeyim artık böyle gereksiz bütün insanlar umurumda değiller. Öylelerdi. Çok da moralimi bozmuşlardı. Ama bir insan değer veriyorsam da onun yaptığı hareketlerden ister istemez etkilenirim. Enes ağlam. Yok ben <gülüyor> değer verdiğin insandan bahsetmiyorum ya üstüne gelip no, tek no, kez no, kez no bahsediyorum. Hayır. Yani sevdiğin bir evet. insan sana laf atarsa üzülürsün tabi ama Eee, sosyal medyada iş yapıyor sonuçta, atıyorum hı hı. 15 bin izleniyor, belki bir gün 30 bin izlenir, 40 bin izlenir, hı hı. böyle hype yaratır, bir onayını daha alır, çok daha iyi yerlere gelirsin, falan filan. Hı hı. Onlardan sonra, bir yerden sonra seni çok psikolojik açıdan yorabilecek şeyler çıkıyor. Hı. Yani ona dikkat etmen lazım. Bir de dedim ya, bir tık ona dikkat et. Ya evet, insanlara fazla Psikolojisi anlamadım. delirir insan, kafayı yer, kafayı ye. Çok gördüm ben böyle yani. Psikolojisi bozuldu diye yok olup giden piyasadan Sen mutlu musun? Ben hep mutluyum <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hayır çünkü ne yani bilmiyorum zor zor. zor. Sosyal medyadaki idolüm Enes veer <gülüyor> Ya şey zor tabii. Şey, tabi Şimdi sen <gülüyor> mesela <gülüyor> belki <gülüyor> hissediyorsundur mesela bir yayın yaptın <gülüyor> Güzel geçti falan filan ama yarın bir daha yayın yapman lazım sonra bir daha yapman lazım. Aynı izlenmeye alacak mı, almayacak mı? Yoksa yaptığın şeyler artık bir yerden sonra sıkıcı mı olacak falan? Yeni bir şey bulman lazım ama bulduğun şeyi sevecek mi falan. Sürekli bunun psikolojik bir yorgunluğu var insanda. Hı hı hı. o şey, İşte evet. Şöyle yayınlar hakkında mesela ilk başta senin dediğin gibi bir şey oluyordu. Ee, hani böyle o dengeyi tutturmaya çalışma falan sonra şey dedim. İçimden nasıl geliyorsa öyle olur zaten dedim hani ve hani Öyle oldu. Hani içinden geliyorsa yayın yapıyorum, gelmiyorsa yapmıyorum. Keyif alıyorsam o yayına geliyorum. Yani en iyisi, en iyisi aynen. Böyle şeylerle kafanı yorma diye söyledim. Yani böyle şeyler düşünüyorsan sadece kendine emin olacaksın. Ha yok yok teşekkür ederim. Yok öyle şeyler düşünmüyorum ya. Artık düşünmüyorum en azından hani. Bir ay öncesine kadar söylesem derim ki evet.